En çok sorulan rüyalardan, rüyada Jüpiter gezegenini görmek. Biliyorsunuz Jüpiter genişleten, iyi de genişletir, kötüyü de genişletir. Eğer ki Jüpiter'i avucunuzun içinde hissediyorsanız, işinizle alakalı beklenmedik çok güzel fırsatlar, Konumunuzda ani değişimler ve bu değişimlerde artık siyaya doğru gideceğimiz başarılar var. Eğer ki uzun süredir işsizseniz ve gökyüzünde bir Jüpiter görüyorsanız uzun soluklu yaşadığınız krizleri önleyip güzel kapıda var olacağınızı gösterir. Eğer ki evinizin içine Jüpiter olduğunu hissediyorsanız evde yaşadığınız krizlerin daha çok arttıracağı, size yanlış yalan iftiralar uyandıracağını gösterir. Eğer ki yatak odanızda Jüpiter olduğunu görüyorsanız eşinizin sistemini, ihaneti sakladığı olaylar açığa çıkma gibi bir durumu var. Aman dikkatli olun. Eğer karnınızın ucu arasında bir jüpiter görüyorsanız ikiz çocuk ya da üçüz çocuk doğurma ya da doğurma oranınızın daha yüksek olacağı ve hayırlı bir evlat getireceğinizi gösterir. Eğer anneniz size bir Jüpiter uzatıyorsa onun hane, onun vücudundaki sağlık problemleri bitip size de maddi konuda şifa vereceği ve bu konuda da çok büyük bir destek alacağınızı gösterir. Eğer eşiniz sizin avcınıza Jüpiter veriyorsa artık ilişkimizin kurtulduğu ve bu ilişkiyi severek daha güzel ve huzurlu bir ev anahtarı alacağımızı gösteriyor. Eğer ki babanız size bir Jüpiter uzat, Atıyorsa, babanızın e, kendi kardeşleri yaşadığı sorunları düzeltip haklarınızı babanız size iade ediyor. Bu işi olabilir, mal olabilir, söyleyeceği sözler olabilir. Size değer vereceği adımı sunacak gözüküyor. Eğer ki yatak odanızda camından Jüpiter seyrediyorsanız e, çok güzel manzaralı, orman, deniz gören bir eve geçmektir. Eğer ki bir arazinin üstlerinde Jüpiter'e doğru gidiyorsanız Hayatınızdaki her şeyi, çevrenizdeki hataları görüp iyileşme, bolluğa ve berekete geçmeyi temsil eder. Bol bol Jüpiter görelim ama mesela şöyle ağzınızın içinden Jüpiter çıkıyorsa bu demektir ki vücudumuzda kanser hücrelerimizin iyileşeceği, ağızla alakalı yaşanan krizlerin bitip daha şifalanacağınızı uyarıyor. Yani kötü dönemi geride bırakacaksınız. belki ki gözlerinizi Jüpiter olarak görüyorsanız gözlerindeki enerji, ve hissiyat enerjinizin, kalbinizin astrolojik olarak ya da kendi hislerinizle çok güzel isim ve marka ve kendinizi büyütmek için fırsatlar yarattığını gösteriyor. Bol bol gözlerinizle Jüpiter'e bakın.